Merhaba arkadaşlar Seval mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımda en çok severek izlediğiniz tariflerden ana yemek tarifi paylaşacağım. Ee, fırın kullanmadan tencerede sebzeli bir köfte tarifi paylaşacağım sizlerle. Oldukça kolay ve pratik fırınınızı hiç çalıştırmadan bu güzel lezzetli yemeği yapmanızı tavsiye ederim. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle derince bir kabın içerisine 400 gram yarı yağlı dana kıyma, bir su bardağı da ekmek için ilave ediyorum. Birer çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve tuz, bir adet de yumurta, bir adet orta boy kuru soğanı rendeledim, iki diş de sarımsağı ilave edip güzelce karıştıracağım. Hemen kenarda gördüğünüz gibi. Bir tutam şöyle maydanoz ufak ufak doğradım onun içerisine katayım bu arada ben ekmeği birazcık güneşte kurutup robottan çekiyorum. Ondan sonra böyle galetona haline getirip öyle kullanıyorum ama eğer böyle bir imkanınız yoksa galetunu da kullanabilirsiniz köftemi de güzelce bir 2-3 dakika boyunca yoğurduktan sonra yanıma şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım daha rahat bir şekilde şeklini verebilmek için elimle biraz yağ bulayıp ben uzun uzun olacak şekilde hazırladım köftelerim ama arz ederseniz yuvarlakta hazırlayabilirsiniz Köftenin e, yoğurma aşaması çok önemli arkadaşlar en az iki dakika boyunca mutlaka köftenizi yoğurun eğer ki az yoğurursanız kızartırken dağılma yapabilir bu aşamaya da dikkat edin köftelerin hepsini de bu tamamladıktan sonra e, köfteyi kenara alıp sebzelerimi yapmaya başlayayım. Ben sebze olarak patlıcan, patates, biber ve domates kullandım. Arzu ettiğiniz gibi kabak da ilave edebilirsiniz. 2 adet orta boy patatesi e, yuvarlak olacak şekilde doğrayıp e, gördüğünüz şekilde kestim. E, i̇stediğiniz gibi isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Bu tamamen sizin arzu ettiğinize kalır. Hemen patlıcanları da e, alacalı bir şekilde doğrayıp onları da böyle e, uzun uzun doğrayacağım dediğim gibi bütün sebzeleri arz ederseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Bazen öyle yapıyorum, bazen bu şekilde yapıyorum. Hiç fark etmiyor. patlıcanları doğradıktan sonra muhakkak tuzlu suda bekletmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü birazcık acımsılık verebiliyor ve bütün yemeğe bu acılığı veriyor. Bu şekilde doğrayabilirsiniz. Ben uzun uzun julian şeklinde doğradım. Onları da bir kabın içerisine, tabağın içerisine alıyorum. Aslında ben böyle elle daha rahat doğru, doğruyorum ama tahtayı da sizlere rahat göstermek için e, kullandım. Tatlıcanları da kenara alıyorum. Sırada biberler var. Ben böyle evde biberlerim var. Biraz kötü olacak. Gibi seçtim hepsini ufak ufak. Sap kısımlarını alıp yıkadım. Ortadan ikiye kesiyorum. Biberin büyüklüğüne göre e, kesebilirsiniz. Hemen hemen bir 10 tane 15 tane kadar yeşil biber kullandım. Bir tane de kırmızı biber içerisine biraz renk vermesi için. Onları da aynı şekilde uzun uzun doğruyorum gördüğünüz gibi. Domatesleri de hemen 3 tane orta boy domatesi elimle. Çok ufak olmadan doğruyorum. Şimdi artık ocağın başına geçip e, patateslerimi kızartarak başlayayım. Tenceremin içerisine ortalama 2 su bardağı kadar sıvı, yağ, sıvı yağını aldım. İyice ısındıktan sonra patatesleri atıp biraz da tuz kattım. Aynen bu şekilde çok aşırı böyle kızartmanıza gerek yok. Biraz rengi değişti mi yeterli. patatesleri attıktan, kızarttıktan sonra hemen ardından patlıcanları, patlıcanları tuzlu suda beklettim, güzelce yıkadım ve iyice süzdürdüm. Bir peçeteyle de silin, yoksa her tarafa yağ sıçrayabilir. Üzerine birazcık tuz ilave ettim ve patlıcanlar da kızardı. Gördüğünüz bu kadar kızarması yeterli. Onları da hemen bir tabağın içerisine ayrı olacak şekilde alıyorum. biberleri de aynı şekilde muhakkak kurulayın çok fazla yağ sıçramaması için üzerine gene aynı şekilde çay kaşığı yarısı kadar tuz ilave ediyorum her defasında biberleri de böyle çok aşırı derecede kızartmıyorum onu hemen bir servis tabağına alıp kenarda bekletiyorum en son olarak da artık köfteyi kızarttıktan sonra yemeğimin aşamaları tamamlanacak artık tencereye Yerleştirme kısmı kalacak. Köftelerde böyle çok aşırı kızartmaya gerek yok. Ben hepsini attım. Bu arada ben hazırladığım köftenin çok azıcık ayırdım ee, kızım için dolaba koyuyorum. Daha sonrasında çıkartıp az az onlara ona böyle iki üç tane kızartmak için. Yani o gördüğünüz köftelerin hepsini kullanmadım. Ve beş tane kadar değil kenara ayırdım. Diğerlerini de kızarttım. Ortalamı bir beş kişiye kadar rahatlıkla yeterli geliyor bu hazırladığım yemek. Öncelikle şöyle çatalla bir kere ters düz edip kızaran tarafları tersini çeviriyorum. Bu arada yağ çok geldiği için ben yağın birazını aldım. Köfteleri ondan sonra attım arkadaşlar. Kızaran köfteleri de gene servis tabağına alıyorum. Fazla kalan yağı boşaltıp Aynı tencerin içerisine güzel bir salçalı sos hazırlayacağız. Mutlaka salçalı sosunuzu bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi cib bırakmadım, böyle bir yemek kaşığı kadar ancak bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum arzu ettiğiniz gibi isterseniz e, biber salçası da ilave edebilirsiniz domates salçasını da şöyle birazcık hafif kaşığın arkasını ezerek kavuruyorum hemen ardından baharatlarını bir çay kaşığı kadar kekik kırmızı toz biber yarım çay kaşığı kadar pul biber ve tuz ilave ediyorum iki dişte de e, patlıcan olmazsa olmazı sarımsağı güzelce bir rendeliyorum ve biliyorsunuz ki e, sarımsak çok fazlasıyla yakışıyor Onları da şöyle birazcık hafif kavuruyorum. Kenarda kaynattığım 3 su bardağı, tam 3 su bardağı arkadaşlar bu arada. Suyu da ilave edip çok fazla değil. Şöyle bir karıştırayım. Kaşıkla biraz zor oldu. Ondan dolayı iyice salçanın dağılması için bir çırpıcıyla karıştırmaya devam ettim. Onu da şöyle bir iki taşım kaynatıp ocaktan alıyorum. Çok fazla syle pişirmenize gerek yok. Hemen uygun bir tencereye ocağıma alıp ilk önce alt kısmı patatesleri yerleştiriyorum. Şöyle kaşığın arkasıyla hafif hafif dağıtıyorum ki böyle topak topaklı kalmasın. Hemen üzerine de patlıcanları yerleştiriyorum. Onları da aynı şekilde kaşığın arkasıyla eşit bir şekilde yayıyorum. Hemen ardından üstüne köfteleri yerleştiriyorum. Köfteleri de kaşıkla şöyle düzenli ve biberleri de ilave ediyorum en üstüne de doğradığım domatesleri katıyorum onu da kaşıkla güzelce yayayım. domates ayrı bir lezzet veriyor mutlaka katmanızı tavsiye ederim Hatta seviyorsanız arttırabilirsiniz de hemen üstüne de hazırladım son olarak da domates salçalı sosu ilave ediyorum Şöyle hafiften kaşığın arkasıyla bastırıyorum. Kapağını kapatıp tam 20 dakika boyunca pişiriyorum. Ee, kaynadıktan sonra altını kısıyorum. En kısıkta 20 dakika yeterli zaten bütün sebzeleri kızarttığımız için tam yetti. Ta şu anda kapağını kapatıp 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servise geçiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir ana yemek arkadaşlar. Kızartmak istemezseniz direkt çiğden de yerleştirebilirsiniz üst üste. 1'den 10'a kadar e, puanlarınızı da bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek de bulunabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak takip almayı unutmayın. E, çok güzel günlük yemeklerle hikayeler paylaşıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.